Merhaba arkadaşlar, 3. bölümün devamına hoşgeldiniz arkadaşlar. Evet. O kapandımdan da ne yapma aslant ben de peşeleri de kapattım. Sen tabii. Evet. Evet, şu burada kalmıştık tabii ki. Hı. Hangi buraya gideceksin, aynen mal gibi davranıyorsun. Bak, çünkü sen malsın abi. Sen buraya gir bak, mal mal malus run mal mal mal mal mal Maal Ha tamam ama yapma olsun yine de Tıklıyorum Lan ne vadan nere O susurluydu da, da ya zaten susurluyak değil mi? Ali ben Ama ama ya. Ama Nasıl adamlar duydu nedir Senin için ne? Biriz Oh, ne zaman? Ah, hayır, Asmayı bari beliriyorlar yani. işte. Yapmışlar yani. Gelin lan! Başka var mı? Mermi normalde. Normalde kendini dolduramıyorsun. mam mam mam stan nasz od nasara Sen lan. Lan vermiy... Adam ölmedi. Eğer siz arkadan halledersiniz adam. Aa. Lan kim sıkıyo? Bu kim abi? Lan bir içi de... Işte. Doğru ben. haa yaa yoo hepsini ben elde ettim yaa hepsini yalnız silah gösteriyor burada. halka ye gözükledi yerine şey başka silah gözükledi anlana sürpriz kanki, pompalı ile dalanı bile ödürüm dur dur seni, dur güzel bombamla ödürüm hinkinden beri bana artık yapıyonuz yapıyonuz neee? lan silahı mermi değiştirme varmış arkadaşlar mermi değiştirme var mı Buradan sonu kombinatüre söylüyorum ya mermi değiştirmeyi de öğreteydiniz be sanatlar ya öldüremediler öldüremediler abi Soklanmadığım halde öldürüyom edilir Samahlar Alam verim verim Bunda var bir samak ya Alam verim verim Ben yemin ediyorum istasyon istasyonlar Senin sonun geldi pislik herif Bana mı dalıyonuz lan siz? Hey miniz de çeker. Çeker çeker davarın <gülüyor> lan. Arada girin. Lan lan lan. Lan lan lan. Aa giriz de tamam. Amanusun lan. Aman. Ya bir teride bak. Beni mi öldüreceksin? Beni mi? Ama onlar bize dönemezler. Aferim anne auto seni ya Annemi indirtsene. Gel, gel, Ne öldürsün? Na Hepsini ben hallettim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi abi hadi hadi. İşte bu muyma? Sıgıran bir <gülüyor> Diyor ki, yani benimkinde gıdık tasan iyi olur çünkü birazdan tepene atlayacağım <gülüyor> seni. <gülüyor> Şerefe. Hmm. İyi yapılmış bir işe. Evet. Bize katılacak mısın hayat? evet. hayatım? Evet. Hayatım mı? Harita bunu kanıtlıyorum. Direkt Doğu Hint adalarında altı ay boyunca oralanmaktadır. Geldiğin açık Arabistan'a doğru yola çıktı. Doğru. Ama burada ilginçleşiyor. Şu işareti görüyor musun? Bu John Dean imzası. John Dee'de kim lan? John Dee. Kraliçe Elizabeth'in en yakın danışmanlarından biri. Bunu herkes bile. Evet. Büyük bir matematikçi ve rotajıydı. Zamanını çok ilersin Muhtemelen bunu icat eden de o. Gerçekten çok esrar İngiliz. Demek istediğim ürkünç ve tarihlik bir şey. Kraliçe'nin tüm bu sembol imzalar. Gönseli olduğu manasında. Orijinal 007 gördün mü? 007. O kadar da değil aslında. Yani Drake'e Arabistan'a yollayan John Dee'yi miydi? Evet öyle bir Ve Walter'dan. İyi ama ne için? Evet milyon dolar retrolda bu arada, değil mi? Burası T.E. Lawrence'ın ortaya çıktığı yer. Lawrence? Hayır biz sana Lawrence olmadığınız için. Lütfen. Bir arkeolojistti. Çocukken bile bir tarih denesiydi. Şuvalliler ve arşi seferleri hakkında her şey. Bulabildiği bütün haçla alanlarını belgeleyerek her yeri dolaşmış. Hepsi burada yazılı. Pekala pekala. Aklımı karıştırıyorsun evlat. Şimdi bunun direktle ne alakası var? Şimdi oraya geliyorum. Bak savaştan sonra Romans eğer Arabistan'a geri dönerse bu kumların Atlantis'i denen yeri aramak için döneceğini söylemiş. Şimdi bu efsane söyledi. Farklıysa bu var. İremşe, Pirinç Şehri. Allah hikaye. Hep aynı. Ölçülemez zenginliğe sahip şehir. <gülüyor> Küstahlığı yüzünden tanrı tarafından yok edildi. Rabal Kali Çölü'nde sonsuza kadar kumların altına gömüldü. Tam burada. Ehe <gülüyor> ya en azından ölçülemezsenin yenilik üstü gitti. Ve sen ne bize beklediğinin Drake'i peşinden yolladığını düşünüyorsun. Aynen. Ve daha önemlisi, Var orada bunu peşinden. Bir dakika. Drake bu yeri bulmak için kraliçe tarafından göreve yollandıysa bütün bu gizlilik neden demek istediğim her ne bulduysa bunu saklamak için baya uğraşmışa benziyor. Majestelerinden bile. Dinlerim. Ah çok pardon ne dedin? Hayır bekle bir saniye. En son kayıp bir şehri aramak için dünyanın dibine gittiğimizde olaylar biraz riskli, bayağı bir aşmıştı. Evet ama bu sefer üstünlük bizde. Yani bakın, direkt sadece ipuçlarının yarısına sahipti. Lawrence'da yarısına. Biz ikisine de sahibiz. Ama manada hiçbir şey yok. Küçük bir sorun var. Rabal Kali çölü yaklaşık bin kilometre genişliğinde. Ve etrafından dolanır. Nerede olduğunu bilseydik bile kim bilmiyoruz. Bulmaya çalışırken mutlaka ölürüm. Dur bir dakika. Şuradaki sembolleri görüyor musunuz? Evet. Saban yazısı. Saban yazısı. Doğru. Haçlarda tam olarak bu kayıp şehri anlatır. Tam bin yıl. Önce. Ama Lawrence'ın belirlediği bütün alanlardan sadece ikisi bu sembollerle işaretli. Biri Suriye'de, diğeri Fransa'da. Ah. Hayır. Siz ikimiz Suriye gidiyorsunuz, biz de Fransa gidiyor. Bakın bu ipuçlarını izlersek Lawrence'ın kayıp şehrini buluruz. Buna eminim. Peki ya sonra bin kilometrelik aşılamaz çölü nasıl geçeceğiz? Şey çölün tam ortasında yani. Teknik olarak beş yüz kilometre oluyor. Tamam. <gülüyor> bakın bilmiyorum bir yolunu buluruz. Oraya varınca köprü yakalım mı diyorsun? Kesinlikle. Ne diyorsunuz? Daha neyse. Hadi yapalım. Hadi <gülüyor> yapalım. Çok iyi, nasıl yapıyorsun? Öyle, alışıyorsun. Normalmiş gibi. Ne peki? Yapma. <gülüyor> Gerisini yürüyeceğiz gibi görünüyor. <gülüyor> ne? Kıraksan'ın ortasında lanet bir ormanı bulmak sana özel bir şey olsa gerek. Yani kesinlikle doğru yoldayız. Şato bu tarafta olmalı. Uzak değil mi? Hadi. Tamam. Demek çok uzak değil. Sen sevgiliyince çeyrek minde yirmi minde veyli olmuyor. Şato'da bize yolu kaybettirmiyor mu? Gerçekten telefonusunu açmak mı? Onun için hala bekliyoruz. On beş yaşında. Seninle kalıştıktan bir sene sonra hapse gireceğini anlamalıydı. Tek başına etkileyosun. <gülüyor> Olmaz. Hadi, <gülüyor> Hadi bu taraftan. Haydi bu taraftan. Tıpkı gibi. Bana daha çok mükemmelisin. Tabi bu adamın haydi olduğunu hatırlamıyorum. Bu da kaydedir. Tamam Hadi başka bir yol buluruz. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Ne Hocam, enter your group. Bu nasıl bağırım ayde? Uçat kötü. Doğru yerde olduğumuzu anlıyor musun? Bu bir haçlı karesi olmak için yeterince eski görünüyor mu? Bana daha çok rönesans taktı. <gülüyor> Bir bak ha. Şimdi Logans orijinal kaleminin 11. yüzyılda inşa edildiğimi söyle Gerisi daha sonra ekranmış <gülüyor> <gülüyor> oh. Bu biraz yiyeli gibi Yine <gülüyor> dersem bu olur Hadi ne bekliyorsun Senin için biraz yakışık Haa ha. orada bu Ağabey, ilk araba. Oooo! Ağabey, bin dokuz yüz yedim. Burada ölmüyoruz bu Orada evet. ben, ben de konuş. Ben Bu kalevin sahibi olan şovarı, yani Lord Garp. Onlar <gülüyor> aracılığında haçlı seferlerinden almış. Nereye ben, nereye? nereye? nereye? Onun ağzından. İç kale ve bahçeler. Eğer Garp bir Arabistan'dan <gülüyor> almışsın. <antresiyle gülüyor> <bahçeler. gülüyor> Ur Ne hacet, doğarın ben de kapı kapettah Onu program orada opened nope burada kendimi yaralamak istemiyorum